Aşağıdaki tabloda bulunan değerler lineer bir fonksiyonun grafiğindeki (x, y) noktalarını göstermektedir. Bu grafiğin y kesişim noktasını belirleyiniz. Çok güzel. Önce y kesişimi derken ne kastedildiğini hatırlayalım ve eksenlerimizi çizelim. Doğrusal bir fonksiyonumuz var. Grafiği de böyle olsun. Y kesişimi y eksenini kestiğimiz nokta. Y kesişimine ilişkin ne biliyoruz? Y kesişiminde x eşittir 0 olacak. Yani bu nokta 0, virgül bir şeyler, bir şey. Birisi y kesişimi nedir diye sorduğunda, x koordinatı 0 iken y koordinatının ne olduğuna bakarız. x koordinatı 0 iken y koordinatı ne olur? Nedir? Burası x kesişimi, bu noktadayken y eşittir 0. Yani insanlar x eksenini kestiği noktadan bahsederken y'nin sıfıra eşit olduğu noktadan bahsediyorlar. Tabloya göre bu noktamız 2'ye 0. Demek ki x eksenini kestiği yer 2. Bu tabloda bize x kesişim noktası verilmiş. Peki y kesişimi nedir? x sıfıra eşitken y'nin değeri ne olur? Bize x eksi 2, 1, 2 ve 4 iken y'nin aldığı değerler verilmiş. Belki bu değerlere bakıp x eşittir 0 iken y'nin ne olacağını bulabiliriz. Tabloyu tekrar yazalım ve üzerinde düşünelim. x ve y var. x eksi 2 iken y'nin değeri 8. x eksi 1 veya 0 iken y'nin değerini bize söylememişler tabloda yazmıyor. x 1 iken y'nin değeri 2 x 2 y'nin değeri 0, x eşittir 4 iken y'nin değeri eksi 4. x'teki değişikliğe bağlı olarak y'nin nasıl değiştiğine bir bakalım. Örneğin burada x bir birim artarken y iki birim azalıyor. Bu bir çizgi olduğuna göre y'nin x'e göre değişim hızı, değişim oranı sabit olmalı. Benzer bir şekilde burada y'nin değeri 6 olmalı x 1 artarken y 2 azalacak. Burada tekrar, burada tekrar x 1 artarken y 2 azalmalı. Görüyorsunuz işe yarıyor. x 1 birim arttığında y 2 birim azalıyor. Son noktaya da bakalım. 2'den 4'e x değeri 2 birim artmış. y'nin değeri de 2'nin 2 iki katı yani 4 birim azalmalı. Burada sabit olan y'deki değişim bölü x'deki değişim. x 1 artarken y 2 azalıyor. x 2 artarsa y 4 azalıyor. y'deki birim değişiklik bölü x'deki birim değişiklik eksi 2 eşit. Aslında fark etmeden sorunun cevabını da bulmuş olduk. x'in 0'a eşit olduğu noktada y'nin değeri nedir? y'nin değeri ne olur? y'nin değeri 4 olur. Buradaki soru işaretini silelim ve 4 yazalım. Grafiği şimdi daha düzgün çizmeye çalışayım. Burası 4. Burası da 2. Grafiğimiz böyle gözükecek.